Teknoloji Okulan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Öncelikle sizlere şunu müjdesini verelim. Önümüzdeki günlerde YouTube kanalımızda Oyun Canavarı isimli bir programa başlıyoruz. Bu programda ne yapacağız? Haftalık olarak oyunlar oynayacağız ve yeni çıkan oyunları sizlerle beraber deneyimleyeceğiz. Yorumlayacağız arkadaşlar. Bunun içinde bize bir bilgisayar lazımdı. Uzun bir araştırmadan sonra Monster'ın Toolbar serisinde karar kıldık ve bunu adresimize gönderdiler. Şimdi bunun kutu açılımını yapacağız. ile geldi ürün. Siz de kargoyla aldığınızda bu şekilde ürün teslim ediliyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Bu arada arkadaşlar hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Monster e, mağazalarını kapatma kararı almıştı. Koronavirüs nedeniyle. Dolayısıyla bu kargo olayı işleri çözülüyor. Yani mağazasına gitmenize gerek yok. Evinize kadar zaten Giriyor bilgisayar tabi poşet açtıktan sonra ne olur ne olmaz ellerimizi yıkamayı da unutmayacağız. Evet poşetimizi açalım şöyle. Evet. Açtıktan sonra klasik monster kutumuzu gördük. Evet şuradan bilgisayarımızın özelliklerini hemen gösterelim sizlere. Tulpar T7 V20.1 modelini aldık biz arkadaşlar. Bunun içerisinde 9. nesil i7 işlemci var. Ekrem kartı tarafında avralara göre daha güçlü bir cihaz. Şöyle açalım dilerseniz. Evet çıktı kutudan. Şöyle şurada. Şöyle Şeyleri devirdik evet. Kutumuzu şöyle koyalım. Klasik Monster kutusu. Aslında apra ya da humalara göre biraz daha farklı. Onların biliyorsunuz şu arada yeşil şeritler vardı. Bu ise direkt siyah bir şeritle geliyor. Şurada bilgisayarımızın seri namazı. Evet şöyle açalım. Kutumuzu Evet. Şu süngerimizi de kaldıralım. Ve burada bilgisayarımız çıkıyor kutusundan. Şu altta da bir tane sünger var. Bunu da şöyle çekelim. Evet. Bilgisayarımız çıktı. Şu. Şeratini kaldıralım şöyle. Şurada ışıklı bir Monster logosu var. Bu bilgisayarı açtığımızda yanıyor arkadaşlar. Bilgisayara birazdan geçeceğim. Şunu kenara alayım. Bakalım kutuda daha başka neler var neler yok görelim. Şurada Evet. Garanti belgemiz var. Gel açalım bakalım. Başka neler var neler yok. Görelim. Burada ne varmış burada. Açıyoruz. Böyle bir şey var. Şu anda bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Cihazın incelemesini yaptığımız arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Muhtemelen şu içindeki Kullanım kılavuzlarında zaten onun ne olduğu yazıyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Geçelim. Burada hızlı kullanma kılavuzu bulunuyor. Geçelim. Şu flash bellekte arkadaşlar Monster'ın yazılımları mevcut. Yani internetten aramanıza gerek yok. Master'ın direkt uygulamasını yüklüyorsunuz. Burada da şarj aletlerimiz bulunuyor şimdi gelelim bilgisayarımıza tekrardan cihazımızı aldık şöyle bir bakalım girişine çıkışına ne var ne yok bu tulparda bir bakalım arkadaşlar şurada arka tarafta Type-C var şurası güç zaten Type-C HDMI girişi var ve iki farklı giriş daha var fanlar şu tarafta havalandırma iki tane de bu tarafta var Şurada da bir havalandırma girişi var. Burada Ethernet girişimiz var. USB, kulaklık ve mikrofon. Kulaklık ve mikrofon ayrı arkadaşlar. Bazı bilgisayarlara da biliyorsunuz bu kulaklıkla mikrofonu aynı girişe koyarlardı. Burada ayrı girişleri koymuşlar. Burada USB 3 girişlerimiz bulunuyor. Ve şurada da hafıza kartı girişimiz var. Puma da burada hafıza kartı ufak bir microSD. Bunda büyük bir hafıza kartı girişi bulunmuş. Evet, açalım bakalım heybetli mezi. evet bakalım açılacak mı şarjı var mı deneyelim şansımıza evet var açılıyor logo geldi ekrana klavyemizde RGB yanıyor cayır cayır görüyorsunuz tasarım gayet güzel benim hoşuma gitti tasarım şu anda hoş yani Gayet hoş arkadaşlar. Evet. Bu, bu arada belirtelim Microsoft yüklü versiyon onu size dipnot olarak belirtmiş olalım. Gayet güzel. Yani şuradan size özelliklerini de göstereyim. Gayet hoş bir bilgisayar. Bu biliyorsunuz bu arada bu kamera şöyle göstereyim. Şu kamera. Windows'un yüz tanıma sistemini de destekliyor. Yani yüzünüzü tanıyarak da bilgisayar. Kendisini açıyor, bunda da size dipnot olarak belirtmiş olalım. Şimdi buna dolaşma gerek yok galiba. Bilgisayarın, Bunlar bizim için çok da önemli değil şu anda. Evet arkadaşlar, genel itibariyle bilgisayarın hani hoş olduğunu söyleyebiliriz. Detay incelemesi gelecek, detay incelemesinde zaten size bütün özelliklerinden bahsedeceğiz. Şurada gördüğünüz üzere 512 GB'lık bir ssd'miz var. Harici bir art disk bulunmuyor. Bakalım bakalım başka. Şuradan bilgisayarımızın özelliklerine bakalım. RAM 16 GB onu da size söyleyeyim ama yine de buradan göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi 16 GB DDR4 RAM'imiz var. Az önce belirttiğim üzere 9. nesil i7 işlemcimiz ve GTX 1650 Ti'de ekran kartımız bulunuyor bu bilgisayarda. Bu bilgisayarda oyun yayınları yapacağız arkadaşlar. O zaman zaten bu bilgisayarın oyun performansını da görmüş olacaksınız. Önümüzdeki günlerde Doom Eternal oynayacağız bunda. Ardından şu aralar çok popüler olan Call of Duty, Warzone'a bakacağız. Daha sonra işte ilerleyen dönemlerde... Bir sürü oyun gelecek. Oyunları da yine ne yapacağız? Bu bilgisayarda sizlerle birlikte deneyimlemiş olacağız. Bugün Tulpar'ın kutusunu açtık. Genel itibariyle bilgisayarın tasarımını, giriş çıkışlarını sizlere gösterdik. Kutu içeriğini sizlere gösterdik. Önümüzdeki günlerde detaylı incelemesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın.